zamları soracağız. Ramazan geldi. Birçok çok kol, bir çok kaleme zam geldi yani. Bu vatandaş ne yapıyor? Sözde KDV indirimi yapıldı market ürünlerini. Markete gittiğiniz zaman indirimli ürünler görebiliyor musunuz? Ya da satın alabiliyor musunuz? Yok. Sadece Geçersiz bunlar. Geçen her gün zam geliyor. Diyorsunuz akaryakıt. yakıt oldu mu zaten her şeye geliyor. Dolar aynı şekilde. Ha 8'den 18'e çıktı. Yok 13'e 14'e indirdiler. İyi bir şey yaptık. Hayır. Sen onu 7'ye 8'e indir. Ondan sonra söyle. Ben iyi bir şey yaptım. Ondan sonra marketlere dedim gidemiyoruz. Bir domatesin kilosu 30 bin lira çıktı. Etin kilosu dün sordum. 110 lira. E kim alacak? Ben emekliyim. Emekli maaşım 3000 liradır. Ben nasıl geçineceğim? 7-8 tane ailem var. 7 çocuğum var. Ben eşimle beraber 9 ay e, 9 kişi ben bu 3000 lirayım. Nasıl geçineceğim? Doğalgaz geliyor 700-800 lira. Ondan sonra Hani her şey öyle. Her şey almış başını gidiyor. Yönetemiyorlar. Madem yönetemiyorsun ya seçime gideceksiniz ya da bırakacaksınız. Evet biz de AK Parti'ye oy verdik. Ama şu anda memnun değiliz. Açık söylüyorum memnun değiliz. Peki yarın Böyle... olsa kime aynı partiye verir misiniz? Yok. Düşünmüyorum. Şu anda düşünmüyorum. Ama ileride iyi bir şey olur mu onu bilmem. Bilemem. Bugüne kadar ben bu partiden başka vermedim kimseye. Bugün Ama bundan sonra kesinlikle vermem. Aa herkes duysun bilsin bu saatten sonra AK Parti'ye oy yok ha, böyle olursa ha ileride değişir mi olur mu ekonomi düzelir mi enflasyonu düşer mi onu bilemem olursa inşallah yine aynı şeyi yaparız yani. yani milletin cebini yansıdı zaman sandığa. Yani be, abicim yani millet mahvolmuş yok bir şey ya bir turba 1420 lira çıktı ya bir turba şekil sekize çıkıyor böyle bir şey var mı yani böyle, böyle bir dünya yok. Yok böyle bir Türkiye olmaması lazım. Yani Türkiye'de olan her şey vardır ama üretemiyoruz, vatandaşa yansıtamıyoruz. Yoksa Türkiye'de her şey vardır. Bunun sorumlusu kim peki? E, bunun sorumlusu işte bunun sorumlusu e, tarımdır, hayvancılıktır. Yapan mı? Demek ki yani, e, çiftçilere yardım etsinler. Fakir fukara yardım etsinler. E, bir torba gübre çıkmış 809 liraya. E, ben nasıl tarlamı süreceğim? Çok zor. Yani bir torba, gübre, olur mu öyle bir şey ya? Bir kilo dedim ya, bir, bir 110 liraya çıktım. Olmaz böyle. Yani bunun bir an önce önüne geçilmesi lazım. Biraz da vatandaşıla düşünün ya. Hep kendinizi düşünmeyin, biraz da bizi düşünün. Ya bu durumda millet ne yapacağını bilmiyor. Ya belki biraz daha idare edilir, ondan sonra... Artık her şey olur, hırsızlık da olur, çalsızlık da olur, her şey olur bundan öfette. Yani halk ne yapıyoruz ancak açında? Bu, bu konuda millet perişan, yani millet aç. Yani kimse kendini geçindiremiyor, bugün bu azgara ücretle kimse kendini geçindiremez. Bugün atıyorum bir insanın bir 5 olsa 4 milyar 250 evi nasıl kendini geçindir? Doğru mudur? Yani çok, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Vallahi Allah hepimizin yardımcısı olsun, başka bir diyeceğimiz yok. İnşallah hükümet de buna bir el atar. Bu zamlara geri çekmesi için yardımcı olması inşallah bir el atar. Abiciğim, Umudumuz e, budur. KDV'de indirime gidildi diye söylentiler var. E, resmi gazetede yayınlandı. Peki siz bunları markette görüyor musunuz? Görmüyoruz yani, efendim. Yok. Hayır öyle bir şey yok. He, yani diyorlar da yani hükümet diyor ama böyle bir şey yok. Yani marketlerde aynı. Yani zamla aynı. Hani bir teneke ya bugün 700 milyon. E, vatandaş nasıl geçinecek? Yani çok zor. Şeyin, da aynı, aynı öyle bir onun onun turbası 374 milyon. bugün bir ekmek iki buçuk milyon e nasıl olacak bir yani bir vatandaşı evinde bir beş altı çocuğu varsa on kişi e Zaten sade ekmeği versen kendini geçindiremez evet, doğru mudur geçinebiliyor musunuz ay sonunu nasıl getiriyorsunuz Vallahi biz zar zor beş çocuğum okuyor ben de zar zor geçiniyorum abi. yani Allah hepimizin Aynen. yardımcısı olsun yani bu devirde çok zor böyle bu zamlarla dolayısıyla çok zor evet Gelen zamları soruyoruz. Hocam Hiç... cevap vermeyeceğiz. Neden? Ya cidden ülke zaten belli ne durumda. Ekonomikmen ölmüşüz yani yapacak bir şey yok cidden. Yani gençsiz bir konularına yani nasıl bir yaşam sürüyoruz? Hocam ülkeden çıkmayı düşünüyoruz. Başka bir çözüm yok, gelecek yok. Geleceğimize dair tüm ümitler bitti. Açız, fakiriz. Yokluk içindeyiz. Bak öğrenci sürünüyoruz cidden yani yapabilecek hiçbir şeyimiz yok bu durumda. Yani gençlere de öneririm gidin buradan. Başka bir şey yok vallahi. Kolay. Birçok kaleme zam geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Öğrencisiniz, Aynen, geleceğimiz hiç kalmadı. Yani artık ne düşüneceğimizi bilmiyoruz. Okulu mu? Abi bilemiyoruz yani gerçekten. Hani bir buradan kurtalandan işte buraya geliyoruz staja. Okula yol parası günlük 18. İşte gidip geliş 34 milyon para yapıyor. Hani öğrenciyiz biz. Bu parayı nereden getirelim? Gerçekten artık bilemiyoruz ne diyeceğimizi. Ya düşüneceğimiz gerçekten artık bu sistemin değişmesi gerekiyor diye düşünüyoruz ama bilmiyoruz artık ne yapacağımızı sonumuz hayır olsun gidecek bir şey yok ya aynen aynen zaten fırsatımız olsa ben şahsen zaten direkt gidiyorum hatta çabalıyorum da işte yani bir araçlara giriyoruz akrabalarımız falan var İnşallah gideceğiz yani okuyoruz ama gerçekten boşa okuyoruz bilmiyorum sonumuz hayır olsun ne diyelim Bu kadar teşekkür, ederim. Değil Değil teşekkür ederim. ederim son gelen zamlar <gülüyor> Arkadaşın düşüncesi <gülüyor> nedir? Çok bize göre nasıl diyelim? Artık buramıza kadar geldi. Hepimiz açlıktan ölüyoruz. Hepimiz artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dere gidiyoruz? 200, yüzde 200 artmış her şey. Artık bilmiyoruz ne yapacağız. Yani KDV indirimi yapıldı dedi, marketin birçok ürünlerinde. Yapıldı. Yok Allah formalite acaba? Devlet tamam şey indirimi yapıyor ama marketler çok yüz vermişler onlara. O kadar zam koyuyorlar ki yani o indirimi yap, yaptıkları zaman sanki zaten hiç yapmamışlar gibi. Bugün de doğal zam geldi. Heh. Bugün yüzde 35 ya zam geldi. Yani ne yapalım kardeş? Heh. Ne yapalım? Nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Ben mehlulen emekliyim. Emekliyi biliyorsun zaten. Hepimiz açlıktan ölüyoruz. İki buçuk milyar maaş yani ne alabilir? Peki, Öyle değil. Hani de Şimdiye kadar ona veriyorduk. Tayypartı da. veriyorduk. AK Parti'ye. Ondan sonra bakalım artık. Vallahi niyetim var yani seçime da gitme. Aile niyetim var. Yani artık bektezdir abi peki, bizi yani. Bektezdir lan mı He işte yani yani daha askeden çok iyiydi ama iki dönem Yani Türkiye'yi mahvettiler Öyle değil Artık ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz Vatandaş olarak yani Markete giriyoruz ne alacağımızı bilmiyoruz Yani ne, nereye elimizi Elimiz yanıyor Zaten ne söylesek de boş Bir şey değişmiyor ki Neden boş İlacın Neden boş değişiyor. Bir sürü şey sağabilirim ama saymaya gerek yok yani bunu kendimizi iyi ne ne yapıyorsunuz hiçbir şey yapmıyoruz i̇çine biliyor, içine biliyor muyuz güzel soru bence borcu borçla kapatıyoruz bir yerden alıyoruz bir yerden veriyoruz herhangi bir şey değişmiyor sadece günü yok ediyoruz yani bitiriyoruz yani, hükümet faiz indirimi yaptı sizce bu market uygulanacak mı işte o bugün itibariyle doğrudur doğrudur da uygulanacak mı işte bunun ee, sorulması gerekiyor e, ne derler gidip bakılması gerekiyor. kötü olmasını Ben sabaha kadar konuşurum. Konuşabilirim ama bir şey değişmediği için konuşmak istemiyorum. Başka insanlar sorabilirsiniz. Bir şey değişmiyor. E, çok ürüne zam geldi. Yani bu konuda vatandaş ne yapıyor? Geçinebiliyor musunuz? Vallahi şu an zaten yani bir kıtlık yaşanıyor aslında. Ama e, sanki kimse farkında değil ama bir, bir şey alınamıyor. Bak kaç market dolaşıyoruz hiçbir şey alamadan geri dönüyoruz. Yani bunun sonu nereye varacak? Bu sorumuzu devlettir. Kim olacak? Yani kim olabilir? Devlet, yani devlet mi, hükümet mi? Aynı yani. Yani bir çözüm yap, yani bir çözüm yapılabilir mi? Onu da bilmiyorum. Çünkü devlet bitmiş yani. Her şey bitmiş, bitirilmiş. Ne diyeyim başka? Vallahi bunun sonu, yani bir seçim de olsa hani yeni gelecek kişiler ee, bu kadar, ya bu kadar her şey bitirilmişken. Nasıl toparlar onu da bilemiyorum. Yani yeni kurulacak devlet kim olursa bu borcun altından çıkamaz yani. Çünkü Türkiye'yi yani bitirmişlerim bildiğim kadarıyla bilemeyeceğim yani. Yani bu ekonomik kriz hükümeti Vallahi bizim halkımızdan bilmiyorum. Ben bizim halkımızı anlamıyorum. Onlardan da emin değilim. Hani ne kadar vursan o kadar daha çok şapıyorlar. Şey hani veriyorlar, oy veriyorlar, şapıyorlar. Şey ya yani emin değilim bilmiyorum. Hani olabilir de olmayabilir bilir de. Abdandaş yabzanla karşısında ne yapıyor? Geçinebiliyor mu? Babacan ne geçinmesi yav? Hazzimet olmuş yani ülke bitti bırak bizi yani. Önemli değil yani ama ülke bitti. Yani Ramazan geldi markete gidip alışveriş yapabiliyor musunuz? Ya da alışveriş ne? ne kadar yapabiliyor? Yav alıcı verici böyle az önce sigarayı almak için gittim. Baktım etiket değiştiriyor. Arkadaşlarım nedir yani? Daha dün değiştirdi. Ya ben ola dün değiştirdim ama o tutmuyor birbirini, çünkü niye özellikle bu akaryakıt zamları yani her şeye yansıyor. Peki vatandaş ne yapıyor bu konuda? Yani nasıl çöp bir çözüm üretiyor ya da üretebiliyor mu? Vatandaş söz konusu şu an yani tam böyle sessiz bir deniz gibi. Yani sessiz sudan da korkacaksın. Yani iktidarın bunu göze alması lazım. Gerçi ağlıyor yani o konuda koşkusu yok yani kendine öz güveni çok fazla ama Maalesef. Anlaşılır seçimde mi cevabınız? Ya başka... Yani şu an o görünüyor. Başka bir şey yok. Seçimler değişir mi sizce? Bence değişir. Çünkü yani artık hani kaldıracak gücü kalmadı. Ne iktidara kaya o kendi yani şu an gönüllü gitmek istiyor ama yerli adam bulamıyor. Doğalgaza zam geldi, şekere zam geldi, ekmeğe zam geldi. Ramazan da geldi. Yani vatandaşlar bu zamlar karşısında ne yapmayı düşünüyor? Bana ne yapmayı düşünüyor? İnsan essinler. Özellikle AKP'ye karşı AKP yandaşlarına karşı insan etsinler. Başka ne yapsınlar? Her gelen... Valla geçinemiyoruz. Kim dese ben geçinim, İran'a atıyor. Sirtep bir AKP'ciler yiyorlar, bir teveccüler başka kimse yemiyor. Bu bir gelişe gider. AKP verenler gelsin desin yalanır. Her gelen belediye başkadan tut. İl başkanına kadar. Her gelen başkan... Gene blok yapmış. Her gelen başka gene böyle köy yapmış değil mi? Siz de biliyorsunuz, hepimiz de biliyorsunuz. Peki yani vatandaş yani ne bileyim zamlar karşısında alışveriş yapamıyor, markete gittiği zaman senin ürünü alabiliyor musunuz? Vatandaş hepsi koyun gibidir. Ya da seçim orsa gene herkes AKP verecek. Kimse ne isyan ediyor, kimse ne karşı çıkıyor. Bu zamların yani sorumlusu AKP mi? Vallahi bu zamların sorumlusu halktır, AKP değil. Eğer halkı başvakini orda indirirse Başka bir sıkıntı kalmaz Ama bu sefer Allah'ın izniyle onu indireceğiz Başka şansımız yok Tamam abi Yani zamlar karşısında ne yapıyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? Vallahi zamlar karşısında nasıl vatandaş gördüğünüz gibi kan alıyor Yani yalanla alıştırılmış bir topluma gerçeği anlatmak Bülent Ersoy'dan çocuk beklemeye benzer